Herkese merhaba arkadaşlar ee, yani bir video ile karşınızdayız bu 62 abone özel bir video yani e, diyebilirsiniz benim şu kadar bu kadar abonem var bunun bu kadar abonesi var ee, onun için burada bir sevinç Arkadaşlar yani bu, tüm gamingci beylere çok teşekkür ediyorum 61 aboneye kadar geldim ee, yani <gülüyor> 61 aboneye geldim yani sizin desteğinizle daha çok büyüyeceğim şu anlar yani videolarıma bakarsın 28 tane videom var e, 7-8 tane videom var Minecraft'ı Minecraft, ı, Minecraft ı eksik etmeyeceğim lefese eksik etmeyeceğim Sonracama arz eksik etmeyeceğim e, Diyıcıklarım bu kadar hoşça kalın i̇yi günler kendinize iyi bakın.